Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber Light My Fire markasının çırasını tanıtacağım. Bu bildiğimiz sıralardan biraz daha farklı. Ateş yakmak için doğal mecbur kaldığım zaman ateş yakmak için kullanılan sıralardan bir tanesi bu. Böyle bir ürün yapmışlar kendilerine. Biz de bunlardan satın alıp denemek istedik bir aksi çıkmazsa da 23 Nisan bu çocuk bayramı için belki bunları çekilişle size hediye edebilirim bunlar Meksika'dan geliyor arkadaşlar bu çıralar bu içerisindeki çıra oranı çok yüksek yani şöyle göstermek gerekirse bu bizim ülkemize satılan standart çam çırası bu da Meksika'dan gelen Montezuma Çamının yüzde %80 reçine var bunun içerisinde arkadaşlar. Ve çok çabuk tutuşuyor. Tutuştuğu zaman da kolay kolay sönmüyor Hatta bunu direkt ıslatıp da, da kullanabiliyorsunuz. Islakken de alev olabiliyor. Çok başarılı ürünler. Şimdi burada bir yanma testi yapmayacağım ama yani sadece ürün incelemesi olarak ele almak istedik bunu. Zaten şurada görebiliyor musunuz bilmiyorum. Basit bir kullanım kılavuzu var. Çakınızla iri yongalar halinde yontuyorsunuz. Ondan sonra çakmakla veya magnezyum çubuğuyla tutuşturabiliyorsunuz. Basit ve güzel bir ürün. Fiyatı çok makul. Şu anda bunu biz hepsi buradadan aldık ve çubuk başına yaklaşık 10 lira gibi bir fiyata geliyor. İnce yongalar halinde yontarak kullansanız bile yıllarca yetecek kadar çıra var bunda size arkadaşlar. Bütün ateşlerinizi bunu yakmayacaksınız çünkü. Dönem dönem yanınıza şakmağınız da olacak. Ateş yakmak sorun olmayacak ama mecbur kaldığınızda kullanabileceğiniz çok başarılı bir ürün. Yerel çırayla Montezuma çamının çırası arasındaki farkı görebilirsiniz. Tabii bu ürünü almak sadece yeterli değil. Bununla beraber... Bir ürün daha almanız lazım. Çünkü bunu aldığınız zaman yanınızda ateş yoksa bu hiçbir işe yaramıyor. Free Freekamp'ın Magnezyum çubuğunu aldık biz. Ben burada yine açıyormuş gibi yaptım. Bu ürünü ama aslında ben bunu açmıştım daha önce. Daha önce kullandığım bir üründü. Gördüğünüz gibi ben ipini tekrar değiştirdim. Çok kalitesiz kötü bir ip kullanmışlardı. Daha kaliteli sağlam bir ip taktım. Bildiğiniz gibi magnezyum çubuğu ve ateşleme çeliğinden oluşuyor. Bu yeteri kadar sertleştirilmemiş bir metal dolayısıyla güzel şey çıkartmıyor, kıvılcım çıkartmıyor. Onun yerine ben normalde bu çakımı kullanıyorum. Bu bildiğiniz gibi optimal bir kamp ve doğa çakısı. Bunun incelemesini Sağ üst köşede göreceksiniz çıkan ünleme tıklayarak. Bu arka tarafı sertleştirilmiştir. Bunun aşırı sertleştirilmiştir. Çok daha efektif alev çıkartıyor. Gördüğünüz gibi. Tabi bunu bunun yanında yapmamak lazım. Çünkü çıra oranı çok yüksek olduğu için çok kolay alev alıyor bunlar. Böyle bir ürün tercih ediyorsanız arkadaşlar kesinlikle bir magnezyum çubuğu edinmeniz gerekiyor. Şimdi ben buna deden o kadar para vereyim ee, yerel çırayı kullanırım. Onunla da işimi görürüm diyorsanız kesinlikle haklısınız. Bu çırada bildiğimiz yerel çırada da magnezyum çubuğuyla kolay tutuşturulabilen bir malzeme. Ama yani şimdi e, taraflı davranmaya gerek yok. Bu gerçekten çok iyi yanıyor. Yani e, süre sönmüyor. Yerel çıra için o kadar söyleyemeyeceğim. Çünkü ağaç içerisindeki çıra oranı, reçine oranı homojen dağılmış değil. Bunda tam anlamıyla homojen dağılmış bir reçine var. Yani buradan yontmaya başladığınız zaman burası ne kadar kolay ve şiddetli yanıyorsa dibine geldiğinizde de herhangi bir yere yonttuğunuzda orada da aynı şiddeti yakalayabiliyorsunuz. Ama yerel çıra için bunu söylemek pek mümkün değil. Evet. Bu iki ürün hakkında söyleyecek fazla bir şeyim kalmadı. Eğer doğada kalmayı, doğada hayatta kalmayı veya kamp yapmayı çok seviyorsanız ateş ve ateş başlatıcı çok önemli iki ekipman. Zaten videolarımda genellikle bunları hep dile getirmeye çalışıyorum. Bu ürün çok efektif ve ucuz bir ürün. Aynı şekilde magnezyum çubuğu da öyle. Artık çok kolay ve çok ucuz bunu da biliyor. Bu internetten yaklaşık 5 lira veya 6 lira gibi fiyata bunları satın alabiliyorsunuz. Bir aksine çıkmazsa bildiğiniz gibi hayatta kalma serimizde gerçekleştireceğimiz barınma videomuzda bu ürünlerin kullanıldığını ve nasıl faydalı olduğuna ekstra değineceğim. Bunu bir ürün inceleme videosu olarak değerlendirmemizi de değerlendirmemizin doğru olduğunu düşünüyorum. Şimdideki söyleyeceklerim bu kadar. Bildiğiniz gibi aklınıza takılan bir sorun olursa yorum bölümünden yorum yapmayı unutmayın. Ben elimden geldiği kadar bütün cevapları dönmeye çalışıyorum. Tırnak içerisinde yani mantıklı e, yorumlara dönmeye çalışıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim.